Hop, selamun Evet yeni videoma hepiniz hoş geldinizler arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kılıf tanıtımı yapıyoruz. Evet burada görmüş olduğunuz kaç tane kılıf var? Yok, saymadım ki. Eee 1 2 3 4 5 6 7 8, 8. tane kılıf var burada E ilk olarak şu şeyden başlıyorum. Sıradan şeyden başlıyorum. Evet yediğiniz kılıf bu, mavi kılıf yani. Şaka şaka. Tabii ki de bir deneyeceğiz yani, nasıl olduğunu göreceksin de. Bir kendi telefonum üstünde deneyeceğim. Bak. Taktığınızda. Takar mısın? Bakın. Hah. Taktığınızda şöyle gözüküyor. Rahatlıkla bir şeyler yapabilirsiniz yani, önden görünüşü. Neyse. O zaman ben şunu bir. Buru çıkartıyorum. Evet çıktıydı. Şükür çok zor e, çıkan bir kılıf maalesef ki. Neyse. Şimdi sıradaki kılıfımız ise işte Rainbow kılıf yani gök kuşağı kılıfı. Ben buna gök kuşağı kılıfı diyorum. Bunun gerçek ismi Rainbow kılıfı Gerçekten güzel bir şey yani. Şöyle bakılırsa. Bakın burada mavi var, burada kırmızı var, burada her rengi, burada pembe, burada mor, davet falan bir sürü renkli var. Bence gayet uygun, yani yakışır telefonu Tabii Tabi iPhone ile için geçerli. Neyse, evet herkesin sevdiği o şey... PUPIT! Pupitli kılıf, evet. Şimdi bu, yani bu tür kılıf var. Pupit kılıfı sizin telefonunuza zarar veriyorsa... ...bunları takmamak yerine aslında bunlarla oyun bile oynayabilirsiniz. Boşuna satmıyor adamlar. Neyse. Ben bunu takmıyorum çünkü benim telefonun ekran şey korumalarını kaldırmıştı en son. O yüzden artık takmıyorum. Bakın. Şöyle patlatıyorsunuz işte. Bak şimdi gördün mü? Neyse bunu bir kenara bırakalım şimdi. sen ee, senin gideceğim ise bu. Bildiğiniz kılıfın. Evet şimdi bunun herhangi bir özelliği yani diyemeyeceğim hani bildiğiniz kılıf yani. Klasiklerden. Yani telefonun içini bundan da görebiliyorsunuz. Yani, şununla aynı bu. Bir şey fark etmiyor. Neyse, ikincisi de gel bakayım sen buraya. Pandalı bir kılıf. Evet, bu pandala bu arada gece parlıyormuş. Ee, kılıfı aldığımızda öyle söylendi de. Ben de videoda söyledim. Evet, gerçekten gece parlıyor zaten. Ben bu videoyu karanlıkta çeksem şimdi, hani parlar yani kesin. Şöyle bir görünümü var. Şimdi takmakla uğraşamayacağım yani. Niye uğraşayım ki? Evet, hoş bir görünümü var. Burada da yazısı var hatta. iPhone 11'ler için bu da arkadaşlar. Hani iPhone 11'lerinkine 12'lerden biraz daha büyük bu arada. Onu söyleyeyim. Ben şey, çünkü daha önce ölçmüştüm telefonları. O yüzden bu 12 olmaz. Evet ve son iki kılıfımız kaldı. Derken kırmızı bir olan varında evet. Bu da iphone 11'ler için Bak şöyle salgı yapıyorum. Neyse hemen anlatayım ee, Bunun arkası açılıyor Telefondan mesela video izleyeceksiniz Hani şöyle yapmak zorunda kalmıyorsun Şöyle yapmak zorunda kalmıyorsun Ya da şöyle yapmak zorunda kalmıyorsun Açıyorsun arkasını Sert koy. Ya bu yani Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya da yani böyle değil de şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bakın. Görünüşleri. Parlıyor mu? Oha. Ben bunu keşfetmemiştim ha. Neyse, seni de bir kenara atalım ve sonuncu kılıfa geldik. Ya da altın kılıf. Altın demeyelim de açık sarı, tarzım şey açık sarı aynen açık sarı. Bence gayet güzel bir kılıf yani. Hani ne bileyim göz kamaştıracak kadar da bir yeri yok. Evet, plastik bildiğiniz. Sıkabiliyorsunuz böyle, hani pupit gibi oynayabiliyorsunuz, bak. Dürüm yaptık, dürüm. Şakalar şakalar. Evet, birazcık kız kılıfı gibi yani duruyor ama bence gayet iyi ya, hani görünümü falan. Telefonunuzu çizmez, bakın. Kenarları şöyle, şey, kale kare olduğu zaman telefonunuzu çiziyor kılıflar. Zarar veriyor çünkü. Hem bunun sert olmaması değil bir yandan. Yani plastik çünkü. telefonu sıkmaz bir şey yapmaz. Korumasını kaldırmaz. Plastik olması iyi, sert kılıflar zararlı. Yani bunu takabilirsiniz bence. Değiştirmeye gerek yok. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız. Tabi bu covid dönemlerinde bu zorlu anlarda pek video atamıyorum. Kanala pek çok video atamıyorum ama. Atabilirim. Eğer daha çok video gelmesini istiyorsanız aşağıdan videolarıma like atıp kanalıma abone Olabilirsiniz. Ve bay bay. Huh.